Merhaba Jazzy Squad. Yani hoş geldiniz. Bugün diriliş Ertuğrul'u izlerken kendinden geçenler. Diriliş Ertuğrul şey. Ete r Deprem olacak şimdi. R Diriliş e, diriliş diriliş r tu years later. 1000 söyle. The relish R2 Hey. Diriliş R2 is arkadaşlar. bu bir sezon film biliyoruz. o yüzden yani merak ediyoruz ne Ama lütfen abone ol, beğen pile alışistan'a takip edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ve videoya geçelim. Gelelim. Yeye ma ja songo. Aferin. Is like what you do after you watch this movie? Yeah. Ha. Dedicts. No. Ei Bak bak. Ama Ertuğrul'u yakaladılar, tek şimdi? Engin, Engin boş Engin boş. Engin. Is this movie that crazy? Like like what? Engin, Engin boş Engin boş. Engin. da ya, bababa. Ne? editör olur. Bu zamanla kafirin o. Öldüm. Allah Allah Allah Allah. nereye gidiyorsun ya? bu gider ya? O kadar dizileri çok ya. Bir daha! o Çok çok yani Viking izlerken yani bu kadar şey olmadım yani gerçekten. Yani bir kalbine kalbine kalbine kalbine oğlum guruba da gitme ya bu da bir de kalbine aldı onu Beyler küfür yok. Küfür yok. Şimdi. Ah. Neden? Sweet biri Broda. Korkmadı ya, What the fuck? Allah beraa gerek yok, işte görüyorsunuz. Saadetli köpeğim maşçı solu. Keder köpek şerefsiz hayvan. Hayvan. Ne diyeceğim? Embilish şeyler izlemeyi seviyorum. Öyle mi? Dostlar, doesn't like watching fins like this, yeah. F shiz! Hayvan! Gel ya. köpek. Gerçekten bunu izlemem lazım. Gerçekten Sen bunu izlemem lazım. Evet. Yani merak ediyorum. Sen yani. değil mi? Evet. Yani merak ediyorum yani neden bu kadar. Aynı evde kalıyoruz kardeşim. Telefondan izleyebilirim. Tamam merak etme yap. Vikings izledim. Gerçekten Vikings izledim. Daha çok şeyler oldu yani. Gerçekten. Tamam Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bu nasıl Ha. Ha bu Gerek yok Gerçekten gerek yok yani Tamam bir dakika arkadaşlar Bunu anlatabilir misiniz? Neden, neden? bu kadar? Ee, yok neden böyle ateş vuruyorlar Neden tepki? Yani ne oldu orada? O sahnede evet. ne oldu anlamadım Yemin ederim izleyeceğim bunu gerçekten İnşallah altyazı var yani gerçekten izleyeceğim Evet. Yani this bu, is buchoki değil mi? Like yani... Evet tepki yani iyi diyor. Yani. Neden artış vuruyorsun? Neden katana katana katana katanayla hareket ediyorsun yani? Bilmiyorum. <gülüyor> Ha! Bir Bu nasıl Bu izliyordu? Yani bilmiyorum. No, it's just acting the değil. Hangi dil bu? Hangi dil bu arkadaşlar? Bir şeyler madde mi? Evet. Allah tamam. Nasıl lan o? kadar Oha. Amca otur. Oha. Ya dediler. <gülüyor> <gülüyor> Nikula Boy. <Gülüyor> Baba ne çok kaptım öyle It's should... true. kardeşler lütfen bunu evde denemeyin. Bu çalışsa. Bu bu. Hoşunuzda sırada derilecek. İzlerken can kaybeden daireli fotoğrafları var. Ah, soy, what's this movie guys? pardon. A bullet. Pistol. Bullets. Bullet. Shotgun. Shotgun and and pickaxe or what? Oh ha, bıçak tık. How like? like Big knife. ha! Uh -huh. Chokos will be cut on a, damn. it's like old. Ah. Oha oha oha bir şey soracağım silah sahip olmak nasıl nasıl bir şey oluyor yani nasıl oluyor? Şey yani. Evet yani ne adımlar yani Almanlar yani ne yapman gerekiyor çünkü yeniden bu kadar silah var evde yani evlerde anlamadım yani böyle bir yani öyle bir silah var şey var pisto var yani lütfen Yani bu dizide dizide silah kullanmadılar yani, yani... yani... like why ah 1 2 3 4 sorry um is this, like, this is show sth like does it Bu show understand is here is it a movie or is it is it continuous is on netflix netflix dem <gülüyor> Yani yani bu normal değil mi? Sağ. Son. Lütfen. Bu olacak oldu ya. Arkadaşlar ben keyif almadım. Bilmiyorum siz keyif mı? Anlamadım. Yani neden bu kadar? Please why. Neden yani? gerekiyor yani? Ne ne oldu? Anlamayız arkadaşlar abone ol, paylaş, takdir edebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Ve bir dahaki sefere kadar barış.